Herkese merhabalar dostlar. Yepyeni videoyla sizlerin karşısındayım. Sizlere söz verdiğim gibi artık modifiyeli güzel arabaları takip edip onları sizler için incelemeye aldık tek tek. Milyonların izlediği, yüz binlerin izlediği TOFAŞ'ın yanındayız. O TOFAŞ'ı şu an sizlere tanıtacağım. Evet o meşhur aracın şu an yanındayız ve sahibiyle birlikteyiz şimdi ilk olarak araç sahibini bir tanıyalım nedir ne iş yapar kendisi kimdir bir tanıyalım Merhaba ben Zafer Muğla'lıyım özel sektörde çalışıyorum yani boş zamanlarımda arabayla uğraşıyorum işte genelde arabalarla uğraşıyorum Bu da onlardan biri sonuncu demeyeyim ama hani hemen hemen en iyisi yani bu kadar yani benim daha fazla bir şey yapıyorum şunu şey söyleyeyim ya. sen. Instagram'da binlerce izledi milyonlar ulaşmak üzere ya ne diyorsun bunda? Bunun için geç bile yani... kaldım aslında hani bayağı tanıyanlar bayağı baskı vardı. Hani at artık hani bitir topla diye. Ee, biraz zamanım aldı ama özenle topladım düzgün şey topladım. Hani her şeyini dört dörtlük yapmaya çalıştım. Elimden geldiği kadarını kendim elimden geldiği kadarını en iyi ustası. Hani gerekirse mesela Konya ondan sonra Denizli, Afyon oralara götürdüm. Çekiciliğe de götürdüm oldu. Hani yapılacak şeyleri yapılacak yerlerinde falan hep yaptım yani. Yapılabileceğini en iyisini yaptım diye düşünüyorum. Kimseyle iddialaşmaya <gülüyor> da gerek yok. Ama... Hemen hemen en iyisi yani. Ya şimdi şu sorular gelecek büyük ihtimal yorumların altında neden TOFAŞ tercih ettin? Yani bunların maliyeti ne oldu? Bunlar sıraydı şimdi ben sana soracağım tekrar ilk olarak neden TOFAŞ tercih ettin? Neden yani bu kadar bir masraf yani altına girdin mi diye. şimdi sana? çok açıkça konuşmak gerekirse biz mesela abimlerle otururken öyle muhabbet ediyorduk. Yani benim genelde Honda falan çok topluyorum ben. Bir doğan yapacağım dedim hani. Benim abimde de kırmızısı vardı beyaz olacak dedim hani düzgün bir şekilde yapacağım belki de en iyisini yapacağım dedim hani inandım yaptım yani Maliyet olarak da yani hani rakam vermek gerekirse hemen hemen 60'a yaklaştı kendi parasıyla beraber Zaman olarak da 3,5-4 ay kadar bir zamanda yaptım. Yani şöyle zor oldu. Bir yandan kendi işim yapmak, bir yandan da işten geldikten sonra arabayla uğraşmak. Mesela 4'te işten geldikten sonra akşam üzeri gece 12, 1, 2, 3'e kadar arabayla uğraştığım oldu. Hani hiç durmadan. Bir yerlere gittiğim oldu, işe gelemediğim oldu. Hani sürekli bu zorluklarla karşılaştım ama bu zorluklara rağmen. Karşını aldın düşünüyorum Kesinlikle. ben bu konuda gerçekten. Evet. Maşallah var arabanın. Çok güzel olmuş. Bu araba ilk yaptığın araba mı? Yoksa daha öncekileri var mı? Daha öncesi var tabii canım. Ben kendimi bildim bile arabalarla uğraşıyorum. Yani hiçbir sanayi denemim, deneyimim yok. Ancak yani kendim kanlarımla hani gördüklerimle desem de olur tamamen daha öncesinden hani en iyisine hani hondanın mesela modelisine kadar en klasiğine hacı murata bile hani modifikasyon yapmış bir insan zaten beni bir buralarda hemen hemen herkes tanır yani bu işten zevk alan bir insan zaten bunun sonunu asla getiremez sürekli devam eder yani ben bunu 2 gün sonra satsam bile yine de bir tane daha isteyeceğim bir tane daha doldurmaya çalışacağım ama düşünemiyorum yani ben yani bunun daha iyisini yapabileceğini yapabileceklerini bile düşünmüyorum desem olacak iddialıyım dedi i̇ddialı, iddialı konuşmaya gerek yok ama öyleyim yani Hani bunun daha dolusunu daha iyisini yapacak olan varsa onu da severiz ne diyor <gülüyor> ortama <çıkıyor. gülüyor> bu arabaya neler yapıldı şimdi detaylı olarak soracak olan çok insan var merak edenler çok insanlar var şimdi şöyle bir detaylı bir şekilde mikrofonu ve kamerayı sana bırakacağız benden anlatmanı isteyeceğiz artık Farsis olarak kristal mavi ledsonon kullandım takım halinde. Far camlarına özel mika getirtirdim Angel'larını farsis takım olarak ekledim tekrardan. Yana doğru geldiğimizde jant olarak Chrome BBC yani olacaksa en iyisi olması için krom BBC kullandım. Komple air sistemi taktım. Ayrıyeten de pudra kit havalı sistem bağladım. Geldiğimizde daha sonra kapılarımı artık kanat olarak yani hemen hemen yok denecek kadar az yani bildiğim kadarıyla. Bunu yaptım. Ve güzel olduğuna inanıyorum. En çok havayı gösteren de kapılarım. Bunlar için çok uğraştım. Ama değdi. Diğer türlü geldiğimizde işte elektronik olarak aksamında da cam kaldırma modülü, karşılama modülü hepsi yerinde. Daha sonra geldiğimde arka kapı kollarını kullanmadım. Onları çıkardım. Kumanda sistem bağladım. Yani kumandayla açıp kapatma yapabiliyorum. Daha sonra tavan olarak tavanı kestik. Raktop top tibingo tavan. Yani güzel oldu ayrı bir hava kattığını düşünüyorum daha sonra geldiğimizde işte hani kaporta olarak zaten kaporta boyası sıfırdan komple soyulup da yeniden yapıldı tamponlarına hani şu yazılarına kadar her şeyini sıfır alıp da taktım her şeyini dört dörtlük yaptım yani sonradan bir şey yok tesisat olarak da çok sağlam hani doldurmak istedim hatta o da daha tam bitmedi desem olacak onun üzerinde şu an planları projeleri düşünüyoruz ama öyleyken hani mitrançlar olsun Amfis olsun, teyip olsun Hani Yapılabilecek tüm uygulamaların en iyilerini yaptık kablolarını en iyisini kullandık Zaten aracım çiğit akü besleme Dinamosundan aküsüne hepsini büyüttüm Hepsini yeniden aldım, yeni koydum TESAT olarak işte önde iki takım 4 mitler Arkada wipe'ın mitleri Bagajda masif 5 kanal amfi Bir tane mono amfi Kicker'la Yani Pioneer'ın son serisi değil de eski serisinden. bu satı rahat şekilde kaldırabilecek şekilde bir Pioneer teyip koyduk. Yani sesi de verimi de iyi alıyoruz. En azından böyle duyuyoruz, böyle hissediyoruz. Güzel olduğunu düşünüyorum. Zavallar öncelikle ağzına sağlık. Çok güzel anlattın arabayı. Şimdi arkadaşların tabii daha çok merak edeceği şeyler olacak. Şu an tabii yorumları kestiremiyorum. Ne kadar yorum gelecek, neler gelecek. Keşke mesela yorumları da kestirip belki ya da merak eden soruları sana sorabilseydim. Ama benim sana merak edip soracaklarım, bu arabaya daha farklı ya da ekstralar başka yapmak istediğin bir şey var mı? Ya tabii ki var, yani bu işin zaten sonu gelmiyor. Evet. Yani mesela, biri yabancı biri geldiğinde mesela uzaktan izlemeyi seviyorum ben. Hani nasıl bir yorumlarda bulunurlar, neler düşünüyorlar diye. Adam geldiğinde bir şey bulamıyor. Hani hele kapılar zaten. Hani geldiğinde onlara bakmaktan başka bir uygulama düşünemiyorum ama şu anda kafamdaki, hani yapmak istediğim ya yani da üzerinde uğraşıyorum dediğim şey, e, tesisat olarak hani bagaj dizaynı falan yeniden toplamak istiyorum Onlarla uğraşacağım biraz zaman olacak ama o da hemen hemen neredeyse tek olacak yani dolunun dolusu olacak şu anda da öyle ama daha da doldurmak evet, istiyorum zaten şu anki beğeniler onu gösteriyor arabaya yapmış olduğun en sevdiğin özellik nedir yani en fazla sevdiğin modifiye yani bunu sormak yani hani sormaya gerek diyor aslında kapılar yani gösteriyordur aynen kapılar yani dururken aslında bu evet. ama diğer türlü yolda giderken hani sürüşte mesela ya en çok mesela hani böyle yere sıfır gitmesi, birincisi, ikincisi de tavanın açık, içinin deri ve beyaz olması, camların tamamen şeffaf olması. Hani bambaşka bir hava katıyor. Hani şu tavana gece mesela yolculuk yapmak acayip güzel oluyor. Hani çok yorum aldım mesela. Hani tavan kesme etmedi yani mesela söyleyenler oldu ama ya yani bunu bu kadar doldurmuşken bir şeylerin içinde nokta kalmasa gerek yoktu. Yani hatta tavanda boya yok daha. Fabrikanın boyası evet. duruyor. Onu bile kestim hani mesela bu konuda çok iddialaşanlar var ama. Yani biz, büyük bir cesaret aslında. Tavan. Biz boya, boya olmayan tavanı kestik. Millet hani kesen ben kestim tavanı şöyle böyle diye anlatıyorlar ama biz boyasız tavanı kestik. Tere tüper etmedim yani doğa doğrusu. Aslında hiç böyle bir araba binmemiştim hani tavan açık bir araba binmemiştim. Ama hani bunun zevki bir farklı oluyor. Yani bundan sonra bir daha toplasam bir daha takarım yani öyle düşünüyorum. Şimdi bu kadar emek verdin. Bu kadar görselliği, bu kadar beğeni kazandın. Şimdi araba bu kadar güzelken bu arabayı satmayı düşünüyor musun? Bu soruyu şimdi yorumlar altında. Ben kendimi hissettim sanki böyle bir soru olacak. Araba satılık mı diye. Bu soru geldiğinde zaten, ne cevap verirsin? Zaten şu anda mesela yani hiç böyle bir videoya girmemişken bile şu anda benim sosyal medya hesabımda bile hani yüzlerce mesaj var. Ben evet. hani çoğunu görüyorum çoğunu göremiyorum. Bakamıyorum. Herkes de yani 10 kişiden en az 9'u hani satmayı düşünür müsün? Satacaksan bana ulaş falan. Ya ben bu kadar doldurmuşum biraz zevkini almak istiyorum mesela yani illa ki satılır hani satılmaz diye ben şimdi satılmaz derim çünkü son satılır öyle gerek yok Değerini veren olursa hani harcadım emeğe hani o miktarı o eziyeti biri karşılarsa neden olmasın yani illa ki olur bu şekilde modifiyeli ve güzel araçlarınız varsa Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz artık bu tarz modifiyeli arabaların çekimlerini yapmaya başladım Zafer kardeşimin de Instagram adresini açıklama kısmına bırakıyorum ve videomuzun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şimdi Zafer'e son söz olarak açıklaması istediği bir durum var mı onu bir soralım. Ya son söz olarak evet. şöyle yani bu işin sonu gelmemeli, bu işin de önüne geçilmemeli. Ee, yani biz bu kadar masraf etmişken şimdi yani 20 bin liralık arabaya 15-20 bin liralık araba biz 50-60 bin lira masraf ediyoruz. Yani bunu yapan da nadir ama herkes aynı şeyi yapıyor. Askeriyot çalışan bir adam bu kadar masraf edip de mesela daha sonra bir araba bağlattığında bir bu kadar da masraf edip geri çevirmeye döndürmeye çalışıyor. Yani bu hiç iyi bir şey değil. Bunun önüne geçilmeli bence. Yani son olarak araba hakkında da yani ilerideki videolarda hani seninle beraber zaten yani İnşallah çekeriz. Bak bak videolarımız da olur. Daha da doldurduğumda hatta daha yeni yaptığım projelerde inlack yani beraber beraber tanıtımlarını yaparız. Ee, yani bu kadar. İnşallah herkesin gönlüne göre olur. Biz bir şeyler başardık, herkes bir şeyler başarır inşallah. O zaman ne diyelim? Sıradaki projeleri bekleyelim mi dedim? Tabii, merakla bekleyelim. <gülüyor> Evet bu videomuzda bu şekilde oldu. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.